Herkese selam teknoloji yok. takipçileri, bugün tasarımcıları, fotoğrafçıları, çizim yapmayı çok sevenleri, artık tasarımın her türüyle sanatla uğraşanları çok çok sevindirecek bir ürünle beraberiz. Huawei MatePad Pro 12.6 diye tabir ettiğimiz 2022 nesil modelini sizlerle inceleyeceğiz. Gerçekten beğeneceğinize çok çok eminim. O zaman lafı çok fazla uzatmayayım. Tasarımıyla başlayalım. Artık Huawei'in ürünlerine yavaş yavaş alıştığınızı düşünüyorum. Çünkü ben de alıştım. Sade görünümüyle premium bir hissiyatı sizlere çok rahat bir şekilde hissettiriyor. Yine bu tabletinde de onu görüyoruz. Elime alacağım. Önce böyle bir kurmuştum ama size göstermek için elime almak istiyorum. Tabletin arka yüzeyine hiçbir şey yok. Sadece bir Huawei yazısı ve güçlü bir kamera kurulumu var. Arka tarafın kazısında metalik bir gövde kullanmışlar ve bu da mükemmel bir doku hissiyatı yaşatıyor aslında size ve frosting yani buzlu denilen bir tasarım var. O tasarım aslında yani bilmiyorum bir tık daha bir önceki modellere göre bir tık daha az buzlu bir tasarım. Aynı zamanda bu arka kasa gerçekten dayanıklı ve kirlenmeleri büyük oranda da önlüyor. Ön tarafa bakacak olursak da böyle ekranımız çok çok büyük bir ekran. Gerçekten oraya kadar nasıl yansıyor bilmiyorum ama elinizde tuttuğunuzda kocaman bir ekran sizleri böyle... Bir şeyler yapayım hemen bu tabletle de dedi ettiriyor gerçekten. Böyle kalın da değil ama ince de diyemeyeceğimiz orta seviyede tüm orantılı bir şekilde ayarlanmış çerçeveleri bulunuyor. Yan tarafında sadece bir ses açma kapama düğmemiz. Hemen üst tarafına da böyle kırmızı bir şekilde işaretlenmiş güç düğmemiz bulunuyor. Yan taraflarda burada ve burada Hemen görüyorsunuz zaten. 8 tane hoparlörümüz var. Bunlar her ne kadar 4 tane görünse de 8 tane ve bu hoparlörler Huawei HISTON'la birlikte geliyor. Daha öncesinde Harmony kardon kullanılmıştı ama bu tablette artık Huawei kendi ürünlerini, kendi üretimlerini işliyor. Yine alt tarafta da 4 tane mikrofonumuz bulunuyor. Bu mikrofonlarda yine gireceğiniz toplantılarda size büyük oranda yardımcı olacak. Yapay zeka desteğiyle etrafınızdaki gürültüleri engelleyecek. Cihazın alt 609 gramlık bir ağırlığı var. Bence çok da ağır bir tablet değil taşıma konusunda size herhangi bir sıkıntı yaratmayacak. 6.47 milimlikte bir inceleyip bulunuyor gerçekten şöyle göstermek istiyorum. Bence güzel bir tablet tasarım konusunda yine başarılı işler çıkarmış Huawei dedikten sonra kutu içeriğin yanında neler çıkıyor onlardan da bahsetmek istiyorum. Böyle bir klavyemiz var. Bu klavyeyi böyle koyduğunuzda tak diye bağlanıyor zaten ve klavyenin de böyle deri hassasiyeti bulunuyor bu arka tarafında ve klavyenin böyle tuşları oldukça ee, ince Böyle yazarken falan size güzel bir hissiyat yaşatıyor. Kalem tarafını değiştirmişler. Gri geliyordu. Kalemler de artık beyaz olmuş ama bu ne bileyim siyah bir tablet olduğu için siyah olsa da hoş dururdu. Tabletin de kalemini deneyeceğiz sizlerle beraber. Gerçekten yani mükemmel bir şey. Ama bunları birazdan geleceğim. O zamanla fazla uzatmıyorum. Teknik detaylara geçelim. Teknik detayları anlattıktan sonra tek tek hepsini inceleyeceğiz. Bu güzel tabletimizin teknik detayları şu şekilde. 12.6 inçlik QHD OLED ekranın yanında 2560'a 1600 çözünürlüklü 120 Hz tazeleme hızı sunuyor. İşlemcisinde ise marka Huawei Kirin 9000e yer verirken işletim sisteminde ve arayüzünde OS 3'ü kullanmış. 8 ve 12 GB'lık iki farklı RAM için bulunan tabletin 256 GB'de büyük bir depolaması var. Gücünü ise 10.050 mAh'lik dev bir bataryadan alıyor. Bu bataryada 40W'lık süper şarjla şarj oluyor. Teknik detaylardan kısaca bu şekilde bahsettik. O zaman ekranla başlayalım. Ekran tarafındaysa 12.6 inçlik bir ekranımız olduğunu söylemiştik. Bu ekran sinematik Full View QHD OLED bir ekranla geliyor ve 2560'a 1600'de çözünürlük sağlıyor. 291 ppi'de görüntü hassasiyeti bulunuyor. Ekran parlaklık tarafına da 600 nits'e kadar bir parlaklık sunuyor ve bunun yanında daha demin kalemden bahsetmiştim. Hem kalemde hem de elinizde 1 milisaniyeden daha az bir sürede tepki süresi bulunuyor. Bu bence ee, hele Tasarımcılar için yani o anı direkt yaşıyorsunuz. Siz yaptıktan sonra kalem bir tepki vermiyor. O an, yaptığınız anda bunu hissedebiliyorsunuz. Bu da sizler için çok çok büyük bir avantaj olduğunu söyleyebilirim. Zaten benden daha iyi biliyorsunuzdur. Ama bu tabletin asıl önemli tarafı renkleri. 1.7 milyarlık bir renk seçeneği sunan tablet P3 gamıyla geliyor. Delta E oranında birden küçük. Yani bu ne demek oluyor? Renkleri dışarıda gördüğünüz, gözünüz nasıl görüyorsa o şekilde bu tablet size sunabiliyor. Bu gerçekten önemli. yani Hem renk seçeneğinin çok fazla olması. Tasarımcılar ve fotoğrafların asıl istediği şey o canlılığı, gerçekliği bizlere sunabilmek. Bence o tarafta da güçlü işler çıkardığını söyleyebilirim. Ben de kendim de denedim. Çok da beğendim. Ekran tarafında çalışırken 4 tane ekran açabiliyorsunuz. Bunları bölebiliyorsunuz. Bu da yine eğer bir tasarım yapıyorsanız ya da bir yerden bir ilham alıyorsanız o tarafa bakıp aynı zamanda yan tarafta çiziminizi de halletmenize neden oluyor ya da eğer bir ders dinliyorsanız ders tarafında da yan tarafta dersi dinleyip diğer tarafındaysa notlarınızı alabilirsiniz. Bu dört tane ekranın açılması dörde bölünmesi de bizler için bir artı. Ekranın her zaman açık modu da bulunuyor. Bunu ayarlardan düzenleyebilirsiniz. Her zaman açık modu sayesinde de eğer bildirimleriniz, e-postalarınız geliyorsa bunları ekranın açık olduğunda böyle küçük bir bildirim kutucuğuyla görüyorsunuz. Bu da serinin bir önceki modellerinde çok da karşılaşmadığımız zaman yeni yeni gördüğümüz bir özellik. Ekran tarafını toparlamam gerekecek olursa tasarımcıların, fotoğrafçıların çizim yapmak isteyenlerin, not almak isteyenlerin ya da ofis ortamında çalışan herkese üst düzey bir deneyim sunacak bir ekran sizlere Huawei sunuyor. Umarım detaylarını daha dinlerken bu tableti beğenirsiniz. Dedikten sonra kamera tarafına gelelim. Kamera tarafında da bir tablet göre çok üst düzey bir e, deneyim sunuyor sizlere. Onu da detaylarını eminim göreceksinizdir. Peki kamera tarafında neler var? E, onlardan bahsedeyim. 13 megapiksellik arka kamerası, 8 megapiksellik ikinci kamerası ve 3D derinlik algılayıcı bir kamerası bulunuyor. Ön taraftaysa 8 megapiksellik bir ön kamera deneyimi sizlere sunuyor. Bunun yanında da yine diğer tarafında ekstradan hızlandırılmış çekim, 3D çizim pro deneyimler de sunabiliyor. Şimdi ise geldik donanım tarafına, donanım tarafında ise Huawei, kendi yoğun gazeti olan Huawei Kirin 9000E'yi kullanmış. Bunun yanında grafik işlemcisinde ise Mali-G78 ve mp 22 kullanmış. Cihazın arayüzünde ve işletim sisteminde ise Harmony OS 3'e geçildi ve MOI artık mağazede kaldı. Bu da aslında bizim için bir avantaj çünkü gizlilik açısından, güvenlik açısından Harmony OS bizlere daha üst düzey bir deneyim sunuyor. Cihazın 29 tane de anteni bulunuyor. Bu da nasıl bir avantaj sağlıyor bizlere? Eğer ben buralarından tuttuysam ve antenler buradaysa bağlantımda kesintiler ve kopmalar yaşayabilirim. Ama cihazın 29 tane anteninin her tarafa yayılmış olması bizlere bağlantı tarafında sıkıntı yaşatmıyor. Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 desteğiyle geliyor. Bu tarafta da e, bağlantılarda herhangi bir sıkıntı yaşamayacağınızı söyleyebilirim. Doğan'ın tarafında son bahsedeceğim özellik ise e, soğutma tarafı. Zaten çokça bahsettik. Eğer tasarımcıysanız ya da bir şeyler yapmak istiyorsanız uzun zaman vakit geçiriyorsanız aslında tabletle e, sizlere Tabletin ısınmaması için böyle sıvı bir soğutma sistemi bulunuyor üst tarafta. Bunun da detaylarını şu an siz de ekranda görüyorsunuz. Don'un tarafına tablet bizlere bunları sunuyordu. O zaman şimdi ise gelelim batarya tarafına. Batarya tarafında neler var? Huawei'in vazgeçilmezi dev bir batarya yine bizlerle 10.050 miliamperlik bir batarya bizleri karşılıyor. Bu batarya kutunun içerisinden de 40 Watt'lık bir şarj adaptörü, 27 Watt'lık kablosuz şarj, 10 Watt'lık da Kablosuz ters şarjı kullanabiliyorsunuz. Tabletinizi tam olarak şarj ettiniz. Bu tabletle 14 saate kadar kesintisiz 1080p video izleyebiliyorsunuz. Ve 7 saatte kesintisiz ofis çalışması sağlayabiliyorsunuz. Bu da yine güzel bir özellik olduğunu söyleyebilirim. Dolanımı bitirdik, ekrandan bahsettik, kameradan bahsettik ama geldik. Şimdi de bu tabletin bize aslında gerçekten neler sunduğuna, ekstralarına. Şimdi öncelikle tabletin şu gördüğünüz kalemi sizlere harika işler çıkartmanız için yanınızda her zaman bulunacak. Bu tabletin not alma özellikleri gerçekten üst düzey bir seviyeye çıkarılmış ve tabletin içerisinde sizlere sunulan Çin'in en çok popüler olan not alma uygulamaları da sizlere ücretsiz olarak sunuluyor. Not alma tarafında gerçekten yani videolarda da görmüşsünüzdür. Belki bu tabletin e, klasörleştirme, renklendirme, aynı zamanda 1 milisaniyeden az bir şekilde tepki süresinin olduğundan dolayı not alma konusunda resimlerinizde, çizimlerinizde herhangi bir sıkıntıda yaşamıyorsunuz. Klasörlerden bahsedeceğim. Klasörleri isterseniz not alma uygulamasında, isterseniz de en sık kullandığınız uygulamaları büyük bir klasör içerisine alabilirsiniz. Bunu önceden yani daha öncesini biliyoruz. Bir klasör yapıyoruz. Küçük oluyor. Klasörün içine basıyoruz. Ekstradan bir uygulamaya tekrar basıyoruz ama bu büyük klasörlerde bir keşede büyük bir şekilde duruyor ve direkt üstüne bastığınızda açılabiliyor. Hem alan tarafında size bir ekstra sağlıyor. Yani düzen konusunda. Hem de direkt istediğiniz en çok kullandığınız uygulamayı direkt görebiliyorsunuz. Süper device'a e geleceğim. Daha öncesinde bağlantılar tarafında görmüştük. Yanına bir hava cihaz koyduğunda telefonla, tabletine direkt bağlayabiliyorsun. Veya tasarım yapıyorsun. Tasarımını buradan alıyorsun, diğer bilgisayarına aktarıyorsun. Bilgisayarından alıyorsun, tabletini aktarıyorsun. Yani çoklu ekran özelliğiyle e, Super device çok güzel bir şekilde çalışıyor. E, Siz de sadece tabletle yetinmeyip bilgisayarım da yanımda olsun, dosyalarımı, telefonumu aktarayım diyorsanız bu konuda herhangi bir sıkıntı çekmeyeceğinizi söyleyebilirim. Şimdi geldik en can alıcı noktaya. Herkesin kafasında bir soru olan e bunda Google yok. Ben nasıl uygulamalarımı indireceğim? App de uygulamalarımı bulamıyorum gibi bir sürü sorular. Bunları daha önce çok çok da açıkladık aslında ama tekrar sizler için gösteriyoruz. Aynı zamanda tabletin kalemini ve e, klavyesinde kullandığımı görmenizi istiyorum. Çünkü e, gerçekten oldukça kolay bir şekilde hallediliyor. Buraya koyduğunuz an Kalemimiz direkt bağlanıyor. Aynı zamanda şarj da oluyor. %68 şarjı kalmış kalemimizin. Şimdi geldim G-Space tarafına. Petals Search üzerinden direkt girdim. Buraya G-Space'ı daha önceden yazmışım zaten. Yükle diyorum. Ve şu anda G-Space yükleniyor. Çok hızlı bir şekilde indi. Siz de gördünüz. Aç diyorum. Başla. İzin veriyorum. İzinler, izinler. Devam et. G-Space'imize girdik ve ulaşamadığınız aslında tüm uygulamalar bunun içerisinde. Görüyorsunuz YouTube, WhatsApp, Instagram ki Instagram App de de var. Let's Go, Starbucks, Spotify. Bunların hepsini indirebilirsiniz. Şimdi ben YouTube'u indiriyorum arkadaşlar. Oturum açayım. Klavyemi kullanacağım. Ve YouTube'u yükle dedim. Şu an YouTube inmeye başladı. Bunun yanında diğer uygulamalar şu an zaten Google Play'de girmiş bulunmaktayız. Aklımıza ne geliyor? Starbucks. Starbucks'ı yazdık, yükledik. Bir satın alma uygulaması. Sahibinden olsun. Yükle dedim. İniyor şu anda. Zaten Instagram... Twitter, LinkedIn ya da aklınıza hangi sosyal video uygulaması geliyorsa, Ekşi, bunların hepsini e, App Gallery'den de indirebiliyorsunuz. Bunlar o tarafta da var. aklınızı bir sorunun bulunmasın. Oyun tarafına da bu uygulamalar inerken ondan bahsedeceğim. E, hiçbir kasma dolma yaşamadım. Bence o konuda da e, büyük bir artı sağlıyor. Bir de ne indireyim? Canva indireyim bir, bir düzenleme uygulaması olarak. Canva'yı da şu an indiriyorum. Adobe uygulamalarını, Photoshop uygulamalarını da görüyorsunuz. Hepsini indirebilirsiniz. E, akıllarda şu soru olabiliyor bazen. Ya ben bu uygulamalara girmek için sürekli G Space'i mi kullanacağım? Hayır. Bunu kısa yol olarak oluşturabiliyorsunuz. Mesela ben YouTube'u kısa yol oluştur diyorum, ekle diyorum ve ana ekranımda şu an YouTube'u görüyorsunuz sizde. Bu konuda da herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız ve buradaki uygulamaları tek tek indirdiğimde girebiliyorum. Ee, YouTube'a gireyim. Hemen bir YouTube'a kısaca göz atalım. Bu arada G-Space'de reklamsız bir şekilde çalışıyor. O herhangi bir soru işareti bulunmasın. Teknoloji oku diyelim. Evet. Gördüğünüz gibi bu arada abone olmadıysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Ee, herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. Videolarım görünüyor. Not alma uygulamalarına geleceğim şimdi. Not alma tarafında size çok fazla özellik sunuyor. Ben buraya bir klasör oluşturdum. Bu klasörde G-Notes, Touch Notes e, ya da bir tane daha vardı. Adını şu an hatırlamıyorum. Bunlar Çin'in en çok kullanılan not uygulamalarıymış ve bunları sizde ücretsiz bir şekilde sunuyor Huawei. Görüyorsunuz ne kadar güzel. Keşke çizim yeteneğim olsa da yani çizim yapabilsem. Şu an mesela bir tane not açtım. Bunda Notları kendi içerisinde düzenleyebiliyorsunuz. Aklınızda bu koca ekranda isterseniz Netflix'iniz, Disney Plus'ınızı da indirebilirsiniz. Eğer bunu App Gallery'den de yapabilirsiniz. G-Space üzerinden de yapabilirsiniz. Bir de App girelim. App Gallery'den Netflix'imizi indirelim. Yükle diyorum. Ve direkt iniyor ardından Disney Plus'a da indireyim. Şu an siz de görüyorsunuz zaten %30'da indi Netflix. Bunların hepsini kendi telefonumda Huawei olduğu için çok gerçekten rahat bir şekilde söyleyebilirim. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorum. G-Space üzerinden indirsem de ya da e, App Gallery üzerinden indirsem de e, şu ana kadar en azından herhangi bir sıkıntı yaşamadım indirme konusunda. Hiçbir engel çıkmadı karşıma. Direkt yükle diyorsunuz ve yükleniyor. istediğiniz gibi diğer markaların telefonlarına da nasıl kullanıyorsanız. Burada da herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Hiçbir tehdit bulunmadı dedikten sonra yükleye basıp indirebiliyorsunuz. Bunların hepsini de şu an size de göstereceğim zaten. Hesabımı açamayacağım ama Netflix'in üzerine tıkladığımda açıldığını siz de görüyorsunuz. Buradan bir sürü uygulama var. Netflix'i Disney Plus'ı da indirdim. Ben bunların hepsini arkadaşlar. Bir önceki Nova 10 Pro telefonunun e, incelemesinde de çekmiştim. Eğer tek tek görmek istiyorsanız Oraya gidip böyle videonun sonuna doğru geldiğinizde nasıl indiğini hepsinin çalıştığını görebilirsiniz. Şimdi burada hepsini tek tek denersen video bir saate uzar. O yüzden çok da fazla uzatmak istemiyorum. Uygulamalar kesinlikle sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Klasör tarafında da son kez değineceğim. Bakın burada kocaman bir klasör var. Bunu ben kendim de klasörleştirebilirim. Picsart'ın üzerine tıklıyorum mesela. Insta ile birleştiriyorum. Klasörün üzerine de uzunca tıklattığımda genişlet diyorsunuz ve Direkt kocaman bir klasör geliyor karşınıza diyeyim ve videonun artık sonuna doğru geleyim. Cihazın fiyatı ise oldukça makul bir fiyat. Çünkü yanında hem klavyesi hem de şu güzel kalemi geliyor. Buna ekstradan mouse'la bağlayabiliyorsunuz. mouse da, da kullanabiliyorsunuz. Ee, peki ne kadar beyza fiyatı? 13.500 TL gibi bir fiyatı var bu güzel tabletimizin. Değer mi? Bence kesinlikle değer. Çünkü uzun süre kullanabileceğiniz bir tablet. Oldukça beğendim. Ekran özelliklerine diyecek yok. Yani çok iyi bir şekilde çalışılmış bir tablet. Siz nasıl buldunuz Gerçekten merak ki diyorum yorumlar tarafında belirtmeyi unutmayın. Bu tablete bu fiyat verilir mi? Ki bence verilir. Ee, ya da bu tableti kullanır mısınız? Tasarım yapıyor musunuz? Yorumlarda buluşmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.